Değerli Bakış Gazetesi takipçileri, bugün 4 Mart Cumartesi. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Yeniden Vefa Partisi Genel Başkanı Dr. Sayın Fatih Erbakan. Sayın Erbakan'la ülke gündemini konuşacağız. Bugün Çerkesköy'de kendisi yoğun bir programı vardı. Ülke'de gündem çok yoğun. Deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Siyaset siyaset özellikle altılı masada e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşed'in masadan ayrılmasının ardından bir tartışmaların odağı noktasına geldi. Altın masada hesaplar alt üst oldu. Bunların hepsini Sayın Erbakan'a Erbakan soracağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş tekrar. bulduk. Çok Bakış teşekkür ederim. Ailesine. Hoş nasılsınız Çok önceki? teşekkür ederim. İyiyim siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Hayırlı olsun. Bütün izleyicilerimize de tabi selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyorum. İnşallah hayırlı bereketli bir program olur çok teşekkür, teşekkür ha, ederiz. teşekkür ederiz. Tabii ki Çerkezköy programına e, Çerkezköy programına geleceğiz ama öncelikle ben e, 6 Şubat'taki depremde e, depremde dönmek istiyorum. Çünkü e, ülkenin asıl felaketini yaşıyoruz. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. E, tekrar ölenlere rahmet. E, Yaralılara, başsal, e, acil şifalara diyoruz. Siz de oradaydınız. Tabii. Tam oradaki izlenimlerinizi bir Nasıl bölgede durum Tabii milletimizin başı sağ olsun ve aynı zamanda da geçmiş olsun dileklerimizi iletmemiz gerekir. Rahmetli olan vatandaşlarımıza Cenab-Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Tabii yaralılarımıza acı şifalar diliyoruz ve tabii ki hayatta kalanlara, o bölgede bu depremi yaşayanlara da sabır diliyoruz, sabrı cemil diliyoruz. Cenab-Allah plan evvel ülkemizi, milletimizi selamete çıkarsın. Bugün itibariyle 50 bine yakın can kaybı olduğu ifade ediliyor. Yüz binlerce yaralı ve tabi ki bunların içerisinde kalıcı yaralı olanlar da var. Allah yardım etsin bir daha böyle bir felaketi Cenab-ı Allah ülkemize milletimize göstermesin duasını yapıyoruz. Tabi yapılması gereken daha önce bazı vesilelerle de ifade ettiğimiz gibi deprem olmadan önce gerekli tedbirlerin alınması. Tabii ki Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Kader planıdır, evet kadere iman etmek inancımızın bir gereğidir. Ama aynı zamanda inancımız bize tedbire tevessülü emrediyor. Tedbir almak da farz. Cenab-ı Allah ilim vermiş, akıl vermiş. Bundan dolayı gerekli tedbirlerin önceden alınması. Çünkü böyle bir felaket olduktan sonra yaşanan e, durumu hepimiz gördük. O e, kışta, kıyamette, o enkazın, o arasından insanları çıkartmanın ne kadar zor olduğunu, hatta imkansız olduğunu... Hep birlikte gördük. Çok büyük bir acı, büyük bir felaket. Öyleyse baştan tedbirimizi almamız önemli. Nasıl tedbir alacağız? Bir defa iki temel kural tabii sağlam zemin, sağlam bina. Hem binaların depreme dayanıklı olması, denetimlerinin olması gerektiği gibi yapılması, hem de zeminin çok iyi etrid edilip sağlam zeminlerde yapılaşmanın olması lazım. İşte bunun örneği dağ eteklerinde, dağ yamaçlarında, kayalık zeminlerde olan kısımları zarar görmüyor. Maraş'ta da, Hatay'da da bunu gördük. Malatya'da da hatta öyle. Yine Toki'nin yaptığı evlerin zarar görmediğini gördük. E demek ki sağlam zemin ve sağlam bina olduğu zaman çok büyük ölçüde bunların önüne geçmek mümkün. Tabii bu noktada Türkiye'de yapı stoğunun 40'tan fazlası depreme dayanıksız olduğu TÜİK'in verilerine göre ifade ediliyor. %60'ı kaçak ruhsatsız. %55'i 20 yaşın üzerinde çok ciddi bir dönüşüme de ihtiyaç var. Güçlendirmeler ve dönüşüm yerel yönetimler eliyle çok acil bir şekilde yapılması son derece önemli. Tabii bununla beraber bu imar aflarının bir daha gündeme gelmemesi. Çünkü vatandaşı kalitesiz ve kaçak yetersiz bina yapmaya teşvik ediyor, özendiriyor. Bu önemli. Deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması son derece önemli. Ve bizim parti olarak ilk başından beri söylediğimiz de tabii bir doğal afetlerle mücadele bakanlığının kurulması. Evet AFAD var ama tabii pek çok yerde eksik kaldığını, yetersiz kaldığını gördük. Uzmanlar da bu konuda çok defalar bunu ifade ettiler. Depremlerle, sellerle, orman yangınlarıyla ülkemiz bir doğal afetlerin çok yaşandığı bir bölge. Bu nedenle bir doğal afetlerle mücadele bakanlığı bünyesinde bu çalışmaların yapılmasının çok daha yerinde olacağını ifade etmek istiyoruz. Bir de bilim adamlarının ifade ettiği bu erken uyarı sistemleri, yani depremin olduğu bölgelerde, fay hatlarının olduğu bölgelerdeki sıcak sular, termal sular deprem öncesinde ısınıyor. Çünkü kaya kütlelerinin birbirine sürtünmesiyle, hareketiyle bir ısı meydana geliyor. Bu sular bulanıklaşıyor ve kimyasal yapılarında da değişiklik oluyor. İçindeki bazı kimyemi maddelerde değişiklik oluyor. Bunların sürekli anlık olarak ölçülüp deprem erken uyarı merkezinde toplanması ve bu değişiklikler olması halinde de hem ilgililerin, yetkililerin, devletin hem de vatandaşların bir an evvel uyarılmasıyla çok sayıda can kaybının önüne geçilebileceği ifade ediliyor. Bunun da tabi hükümetin gündeminde olması son derece önemli. Yani uzun lafın kısası önleyici hekimlik gibi yani hastalık olduktan sonra, bir yara çıktıktan sonra, bir sıkıntı olduktan sonra bunu merhem sürmek, buna pansuman yapmak yerine o hastalığın olmasını önüne geçmek, o yaranın açılmasını engelleyecek adımları atmak, önleyici ekimlik mantığıyla bu çalışmaları yapmak çok önemli. Burada tabii en büyük problemlerden biri de İstanbul. İstanbul Türkiye'nin kalbi, Allah vermesin büyük bir deprem bekleniyor ve İstanbul'da da hazırlıklı olduğumuz söylenemez. Buna da devletin, yerel yönetimlerin, hükümetin çok ciddi şekilde eğilmesi ve bir an evvel gereken güçlendirmeleri, gereken dönüşümleri gerçekleştirmeleri son derece önemli. Evet efendim milletimizin tekrar başı sağ olsun. bir daha Allah bize böyle bir afet yaşatmasın. Amin. Diyelim. Allah bir daha göstermesin. Abi, şimdi efendim geçen ay aslında köy planınız vardı ama geçmiş şey olsun rahatsızlığından dolayı ertelendi. Çerkezköy'de evet. köydesiniz sabah evet. erken saatlerde geldinizle. Yoğun da bir program, yoğun da bir ilginiz var. E, yapılan anketlerde de galiba partimizin e, üye sayısının da oldukça arttığı ifadeyle gidiyorum. Bir herkes programınızı değerlendirir yani, misiniz? Nasıl geçiyor efendim? Tabii. Tabii, yeniden Refah Partimiz çok kısa sürede büyük mesafe aldı. 81 il, 900'den fazla ilçe teşkilatı, bununla beraber binlerce köy ve mahalle teşkilatı, bütün illerimizde gençlik ve hanım teşkilatları, ve yaklaşık 300 bin resmi üyesiyle ciddi bir siyasi aktör olduğunu ortaya koydu. En son 6 Kasım'da yaptığımız büyük kongremiz, ikinci olağan büyük kongremizde 65 bin insanın katılımıyla Türk siyasi tarihine geçen bir büyük kongre oldu. Medya gücü olmadan, hazine yardımı olmadan, iktidar desteği olmadan, mecliste grubunuz olmadan, belediyeleriniz olmadan... Bu kadar kısa sürede yeniden Refah Partisi'nin bu kongreyi yapması son derece anlamlı, önemli. Üye sayımızda, teşkilatlanma düzeyimizde yaptığımız kongrelerde bu teveccühü ve bu büyümeyi bizlere açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yine Yargıtay'ın açıkladığı rakamlarla son 7 ayda oransal olarak en çok üye anlamında büyüyen parti yeniden Refah Partisi. Yani %25 büyümüş. Dolayısıyla ciddi bir teveccüh, ciddi bir ilgi. Halkımızdan da görüyoruz ve Yeniden Refah Partisi güçlü bir siyasi aktör olarak 14 Mayıs seçimlerine girecektir diye ifade edebiliriz. Anadolu buluşmalarımızda, Anadolu'da insanlarımızla bir araya geldiğimizde teveccüh, ilgiyi çok müşahede ediyorduk. Bugün Trakya'da da ama oldu. Hem Kapaklı'da hem köyde gerçekten de büyük bir ilgi ve teveccühle karşı karşıya kaldık. Halkımızın bu yaklaşımı, bu ilgisi, teveccühü. Üye sayılarımız, yaptığımız organizasyonların etkisi ve büyüklüğü de yeniden refah partisinin dediğim gibi bu seçimin sürpriz partisi olacağını gösteriyor. Evet efendim. Şimdi Sayın cumhurbaşkanı 14 Mayıs'ı işaret etti seçimler için partinizin de seçime gireceği ifade ediyorsunuz. Partinizin bir cumhurbaşkanı adayı da olacağı belli ve bu partinin cumhurbaşkanı efendim siz misiniz? Evet tabii öyle olması zaten doğal olanı, partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olması zaten olması gereken bir durum. Biz tek başımıza parti olarak seçimlere girip cumhurbaşkanı adayımızı da kendimiz çıkartacağız. Bugünkü şartlar öyle gösteriyor. Teşkilatlarımız, üyelerimiz, seçmenimiz de böyle olmasını istiyor, arzu ediyor. İnşallah bu şekilde bir yol haritamız var. İnşallah hayırlı hizmetler, ülkeye, millete, insanlığa faydalı olmak nasip olur. Yani Asıl derdimiz daha o. Daha önce de böyle açıklama yapmamıştınız ama herhalde Cumhurbaşkanı adayı, partinizin sizsiniz değil mi efendim? Bunu? Tabii, bir aday çıkartılacaksa ki şu anda öyle gözüküyor, çıkartılacak. Onun da tabii biz olması gayet doğal. Peki efendim, 14 Mayıs e, tabii ki değişik şeyler de var. Hani ilk turda bitmeyebilir bu seçim diyorlar, ikinci tura kalabilir diyorlar. İkincide kalır kalamazsa tabii ki onu sandıkta ancak tabii. görebiliriz. Ancak Oldu ki Yeniden Refah Partisi ikinci süre kalamadı. E, i̇kinci turdaki yol haritanız nedir? Onu tabii o gün geldiği zaman yetkili kurullarımızla, MKYK'mızla görüşerek, teşkilatlarımızla istişare ederek bir karar vermemiz gerekir. Şimdiden daha olmamış bir şey için bir şey söylemek çok uygun değil. O zaman dediğim gibi yetkili kurullarımızla, teşkilatlarımızla istişare edip, ona göre bir yol haritası belirlenir ama inşallah biz ikinci tura kalacağız, biz kalacağız, biz kendimize böylece destekleyeceğiz diye de hep söylüyoruz. Efendim, ülkemizde gündem çok yoğun, anlık değişebiliyor. Hatta cuma gün yapılan şeyde pazartesi günü altın masanın aslında Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı yönündeydi. Ancak dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in flaş bir açıklaması oldu. Bu da altın masadan ayrıldığı yorumlarına. Neden oldu? Bugün de tabii yoğun bir trafik var Ankara'da CHP cephesinde, de, İyi Parti cephesinde, de, hatta Altın Masa cephesinde, Millet İttifakı cephesinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Altın Masa, Beşli Masaya mı dönüyor? Nasıl bir yorumunuzu evet. merak ediyorum. Biz tabii uzun zamandır Yeniden Refah Partisi olarak bu konuda görüşlerimizi ortaya koyduk. Bir defa altı benzemezin bir araya gelmesiyle bir sinerji oluşmayacağını, yol kazalarının muhtemel olduğunu, Hatta masadan çatırtılar yükseldiğini, masanın kırılmak üzere olduğunu, dağılmak üzere olduğunu çok seferler ifade ettik. Ve en sonunda da söylediğimiz gibi oldu. Şu anda masa tamamen parçalandı ve partilerin o masadaki partilerin hepsi de bundan bana kalırsa zarar gördüler. Süreci yönetememeleri, ortaya bir uzlaşacakları adayı çıkartamamaları, böyle bir yapının bu aşamada anlaşamayan, uzlaşamayan, ortak bir adayı ortaya koyamayan bir yapının iktidar ortağı olması, iktidara gelmesi halinde büyük bir kaostan başka bir şey ülkeye veremeyeceği açık bir şekilde ortada. Bunu daha önceden de biz ifade ettik. Adeta saç saça baş başa birbirlerine girdiler desek yeri, birdenbire çok keskin sözlerle birbirlerine karşı eleştiriler getirmeye başladılar. Ve bizim aylardır söylediğimiz gibi aslında tabii masa sonunda kırıldı, parçalandı ve bu altı partide aslında bu masanın altında kaldılar. Hep söylediğimiz bizim ne kasa başındakiler yani mevcut iktidardan ne de masa başındakilerden milletimize bir hayır gelmeyeceği, milletimizin kurtuluş çaresinin milli görüş olduğu, yeniden refah olduğu gerçeğiydi. Bunu bugün de yine altını çizerek ifade ediyoruz. Aynen 50 senelik tarihimizde olduğu gibi milletimizin yüzünün gülmesi için Türkiye'nin milli görüşü niyetiyle yönetilmesi lazım. Bunun olmasının yolu da Yeniden refah iktidarından geçiyorum. Masa başındakilerle de, kasa başındakilerle de bir yere varlamaz diye tekrardan ifade ediyorum. Efendim, ee, şöyle de bir, aslında bugün bize bir düğüm geldi ama ne kadar tabii ki bunun e, teyit kaynağı da sizsiniz. E, CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sistem randevu istediği, e, sizi ziyaret etmeye yönde bir bilgi aldık ama ne kadar da ortamı teyit yani ne de, herhangi de. bir bu talebi olmadı. Yani basında birkaç yerde geçmiş galiba bizim de haberimiz oldu ama herhangi öyle bir randevu talebi olmadı. Peki öyle bir talep olursa? E, tabii ki... Yani tabii ki herkesle görüşmek e, gerekir. Kendisi de bir siyasi partinin hatta ana muhalefet partisinin genel başkanı. Dolayısıyla böyle bir görüşme olursa tabii ki görüşülür. Ama bizim tabii ideolojik olarak, istikamet olarak çok ayrıştığımız noktalar var. Bunu zaten altılı masaya yönelik eleştirilerimizle de hep ifade ediyorduk. Bunu da tabi belirtmek gerekir. Efendim şunu da merak edilen bir diğer konuda. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, katıldığı bir canlı yayında e, sizle ilgili de sorular. Yenilen Refah Partisi e, Cumhur İttifakı'na dahil olur mu diye e, milli görüşten gelmesin. Herkese kapımız açık denilmişti o tarifi Sayın Cumhurbaşkanı. E, efendim e, size bir davet geldi mi? veya davet gelirse nasıl bir yolu izlersiniz? Bizim tabii o noktada hep söylediğimiz milli görüş prensipleri çerçevesinde bir ittifakın içerisinde biz oluruz diye hep söylüyoruz. Bizim kendimizin veya birkaç arkadaşımızın milletvekili olması diye bir derdimiz yok. Asıl derdimiz milletin derdine derman olmak. O milletin derdine derman olmanın yolu da milli görüşün prensiplerinin iktidarda, ülke yönetiminde hakim kılınmasına bağlı. Nelerdir bunlar? En başta bir defa bu borç, faiz, zamberge ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modeline geçilmesi, bununla beraber dış politikada D8'in canlandırılması, merhum Erbakan hocamız tarafından kurulan ve D60 hedefine, 57 Müslüman ülkenin Türkiye öncülüğünde bir araya getirilmesi olan D60 hedefine odaklanılması, Yine bununla birlikte bu aile ve sosyal politikalar alanındaki dış güçlerin Avrupa Birliği'nin dayatmasıyla çıkarılan yasalar, işte 6.284 süresiz nafaka gibi uygulamaların ortadan kaldırılması, yani sosyal politikalar alanında, ekonomi alanında ve dış politika alanında bir takım kırmızı çizgilerimiz var. Bunların... E ortaya konulması ve bunlar noktasında uzlaşma olursa ancak biz bir ittifakın içerisinde oluruz diye hep söyledik. Şimdi de gene aynı şeyi söylüyoruz. Yani paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti, yargıda adaleti tesis edecek adımların atılması gerekir. Bu noktada bir mutabakat olması gerekir. Yoksa bu prensipler üzerinde uzlaşılmadıktan sonra bizim bir ittifakın içinde olmamızın bir anlamı kalmaz. Efendim peki e, tabii her siyasi parti mutlaka ee, seçimlerdeki oyunu öngörebilmek için bir anket çalışması da yapıyor. Sizin bir anket çalışmanız olduğunu efendim, olduysa nasıl bir sonuç aldınız? Bir, bizim evet yapacak. Aralık ayında, Aralık ayının başında e, en son bir anket yaptık Türkiye genelinde 1600 denekle yapıldı. %8'in üzerinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra bizim oyumuz gözüküyor. Tabii biz bunun inşallah seçim dönemindeki yoğun çalışmayla onun da %10'un da üzerine çekmek üzere, daha da yukarıya çekmek üzere gayret edeceğiz. Ama bu haliyle dahi Aralık başında yaptığımız anketin gösterdiği Yeniden Refah Partisi'nin inşallah herhangi bir baraj problemi olmayacağını gösteriyor. E, şurada çok e, merak eden bir konu, efendim Türkiye'nin aracı TOK var ve e, Türkiye'nin eski aracı devrimde babanızın e, rahmetli e, Prof. Doktor Allah rahmet eylesin. eylesin. eylesin. Erbakan hocamızın ee, büyük emekleri vardı devrim araçlarında. Şimdi de TOK, devrim ve TOK yerli, yerli aracımız. Bunla ilgili bir hem geçmişi hem bugünü bir değerlendirerek. Tabii Erbakan Hoca'nın asıl macerası 56 yılındaki Gümüş Motor'un kurulmasıyla başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve tek %100 yerli milli motor fabrikası. Bu fabrika 56'nın Türkiye'sinde Erbakan Hoca'mız tarafından kuruldu. Arkasından tabii Türkiye'de teknoloji, sanayileşme, üretim, ihracat, istihdam alanında gerçekten çok büyük hizmetleri var. 76-77'deki ağır sanayi hamlesi, 200'ün üzerinde sanayi tesisinin temelinin atılması, bütün Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinin kurulması, Aselsan'ın kurulması, Türkiye'de milli savunma sanayinin bugün geldiği noktada Erbakan hocamızın büyük payı var. Yine teknolojik gelişmede, sanayileşmede bir noktaya gelindiyse bunda Erbakan Hocamızın milli görüşün payı var. Allah kanı gani, gani rahmet etsin. Ee, tabii bu TOK da aslında olumlu bir girişim. Aslında %100 yerli demek mümkün değil zaten. Kendileri de ifade ediyorlar. İşte tasarımı yabancı, bataryası yurt dışından ithal, elektrik motoru yurt dışından ithal. Pek çok aksamlar yurt dışından ama biz her zaman diyoruz ki bir sıfırdan iyidir. Yani %40'ı da yerli olsa bu da gene hiç yoktan iyidir. Bu zaman içerisinde yerlilik oranı daha da arttırılabilir. Ve inşallah temennimiz de o. Tabii %100 yerli ve milli bir otomobil haline gelsin. Biz zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle de TOK'un açılışına da gitmiştik. Orada da desteklediğimiz bir hamle olduğu için açılışında da bulunmuştuk. Dediğim gibi şu anda tabii tam yerli ve milli demek zor. Ama önemli bir adım, iyi bir niyet zaman içerisinde inşallah tamamıyla yerli milli otomobil haline de dönüşür. Kısa süre içinde zaten yollarda olacağı efendim, sizin bir TOG'la ilgili bir talebiniz olacak mı? TOG kullanıcısı olacak Siz Veya TOG'u makam aracı olarak kullanmayı düşünüyor musunuz? Yani tabi isteriz ancak bu elektrikli otomobillerin şarjla ilgili altyapısında Türkiye'de tabii daha çok eksiklik var. Yani biraz daha bir 7-8 sene belki 10 sene daha bir zaman gerekir gibi. Özellikle doğu bölgelerimizde şehirler arası yollarda şarj etme imkanları zor. Hatta tabii batıda da yeteri kadar yok. O nedenle bir tek bir endişemiz var. O altyapı da aslında çözülebilirse tabii ki TOB'u kullanmaktan memnun oluruz. Elektrikli otomobil kullanmak hem çevreye duyarlılık açısından da güzel. Hem de tabii sürüşü de gürültüsüz, konforlu. Tabii ki tercih etmek isteriz. Ama tabii bu altyapının biraz daha oturması önemli. Efendim, ülkede bir diğer önemli gündem konusu da emeklilikte yaşa takılanlar. Emeklilikte yaşlı takılanlar meclisten geçti ancak şimdi emeklilikte prime takılanlar olmaya başladı ifade ediyor. İşte çıraklık, e, e, on, onlarla ilgili evet, stajlarla stajlar. ilgili bir sıkıntı var. Ve bunlarla ilgili aslında bize de çok mesaj geldi. Sayın Erbakan bu konuyla ilgili ne der diyorlar, nasıl bir e, sizden de evet. değerlendirmeyiz rica ediyorum. Yani bunlar aslında tabii e, önce millet anlayışıyla... Düşünüldüğü zaman çok basit meseleler. Milli görüş uzun süre 50 sene boyunca ne zaman iş başına geldiyse önce millet anlayışıyla hareket etti. Bunun en güzel örneği 54. hükümettir. Burada sadece Türkiye'de değil dünyada bu kadar kısa sürede dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini bu kadar yüksek oranda arttıran başka bir hükümet gelmemiş. Yani %100, %200, %320'ye varan maaş yapıldı. Bağkur emeklisi 100 lira maaş alıyor, bir sonraki ay gidiyor, 420 lira alıyor maaşı. %320 zam bu demek. Millete e, verme noktasında, Milli Görüş, Rahmetli bakan Hocamız çok bonkör davrandı. Şimdi burada da, yani biz faize bu sene, kamunun, devletin faize ödeyeceği para 565 milyar lira. 2023 yılında. 100 milyar liradan fazla para... 5 tane imtiyazlı holdinge, yap işlet devlet, kamu özel işbirliği projeleri dolayısıyla garanti ödemesi. 50 milyarlık bir israf, kamuda israf, aşağı yukarı bunu bir söylüyoruz, tam tespit etmek zor. 150 milyar lira kur korumalı mevduata para veriyoruz. 900 milyar liraya yakın parayı bunlara veriyoruz faize, israfa, 5 tane holdinge, kur korumalı mevduattaki o bir avuç mevduat sahibine. Ama millete gelince de maalesef sineğin yağını hesap ediyorlar. Bu kabul edilecek bir durum değil. Önce millet anlayışıyla hareket edilmesi lazım. Bu söylediğimiz kalemlere giden 900 milyar lirayı kurtarıp bunu millete aktarılması lazım. Böyle bir şey olursa hem çıraklıkta, stajda primet akılanlar, hem EYT'liler, hem diğer pek çok talep sahibi vatandaşlarımızın talepleri karşılanır ve bu sorunlar çözülür. Aslında imkanlarımız var, kaynak var. Ama paylaşımda adalet sıkıntısı var. Yani kaynaklar, imkanlar faize, imtiyaz dolniklere, israfa, kur korumalı mevduata gidiyor. Öyle olunca da işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, küçük esnafa imkan kalmıyor. Mesele zihniyet meselesi. Ben önce millet diyeceğim, millete kaynakları aktaracağım, paylaşımda adaleti sağlayacağım dediğiniz zaman bunların yapılamaması için hiçbir sebep yok. Eee yanıtladım. EYT ile ilgili e, ilk başladığı zaman size de ziyaret ettiler galiba. Evet, evet. Noel'den tabii, tabii. Size bir taahhüt vermişsiniz. Yani tabii gelmesiz çözeceğiz demiştik. EYT ile ilgili aslında sıkıntılar da bitmiyor. Evet, çok kişi faydalandı. Eee emeklilik diye işe takılanlar da. Ancak e, 8 Eylül 90'da işte o dönemde 17 Ağustos depremi oldu. İşte aslında şöyle de bir talep vardı. E, 90 e, 31 Aralık baz alınsın denildi. tabii ki teprandan buraya giriş yapılamayanlar olduğu ifade ediyor. Hatta iki bin da olduğu ifade ediliyor. Tabii. Yani bununla ilgili aslında nasıl bir yöntem izlenebilir? Bunda da tabi adaletin tesis edilmesi lazım. Yani aynı işte, aynı süre çalışmış, aynı primi yatırmış ve aynı statüde emekli olmuş. Sen işte Eylül'de giriş yapmıştın, öbürü Eylül'den sonra giriş yapmıştı. Bir tanesi bir hafta sonra girişi yapılmış diye. Onun aynı haklardan yararlandırılmaması tabii kabul edilebilecek bir durum değil. Bu adaletsizliğin de giderilmesi lazım. Ayrıca emekli maaşı aylık bağlama oranlarında da büyük adaletsizlik var. Bununla ilgili mağdurlar da geliyorlar. İşte üç ayrı döneme ayrılmış. O üç ayrı döneme göre aldığınız emekli maaşı da değişiyor. Yine aynı işte çalışmışsınız, aynı süre çalışmışsınız, aynı primi yatırmışsınız. Bir tanesine düşük maaş, bir tanesine fazla maaş... Yani aynı emek verilmişse, aynı külfete katlanılmışsa, aynı nimetten, aynı seviyedeki nimetten insanların yararlanması adaletin bir gereği, inancımızın bir gereği. Bu adaletsizliklerin mutlaka giderilmesi lazım. Giderilmesi için de imkan var. Faize gidecek paraları denk bütçeyle, havuz sistemiyle kurtaracaksınız. İsrafı önleyeceksiniz. İmtiyazlı holdinglere, haksız yere aktarılan kaynakları önleyeceksiniz. Ve bunun üstüne bir de Yeniden Refah Partimizin ilk işi olarak ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri kitabımız var. Bu kitapta 15 adımda bir senede 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak bunu ortaya koyuyoruz. Bu bilimsel bir kitap. Ve bu imkanlarla da bu kaynaklarla ve israftan, faizden, imtiyazlı olduklardan kurtarılan imkanlarla da asıl vatandaşın bu hizmetini görebilirsiniz. Ama bunun için dediğim gibi zihniyet değişikliği gerekiyor. Önce imtiyazlılar değil... Önce millet diyen bir milli görüş zihniyetinin iktidar olması gerekiyor. Bir hayaliniz var mı? Yani ben iktidar olursam, şöyle bir hayalim var Ülkem için en faydalı olabileceğini düşündüğüm dediğiniz bir hayal kurduğunuz bir proje. Tabii, yani tabii bizim ülkemizin pasaportuyla vizesiz bütün dünya ülkelerine gidilebilmesi, bizim ülkemizdeki üniversitelerin açıklanan ilk 500 üniversite içerisinde en az 30 tane, 40 tane, 50 tane üniversitemizin olması, bizim gençlerimize, istihdam ettiğimiz insanımıza verdiğimiz gelirin gelişmiş ülkeler seviyesinde hatta onların daha ilerisinde olması, bunlar tabii hayallerimiz, bir kuruş dış borcumuzun kalmaması, bu borçtan dolayı bir kuruş faiz ödemek zorunda kalmamamız, Varlık fonumuzun gerçekten varlık fonu haline gelmesi. Aynen Çin'in, Norveç'in, Kuveyt'in varlık fonunda olduğu gibi. Bizimki şimdi varlık fonu değil, yokluk fonu. Oradaki toplanan devlet kuruluşları üzerinden borçlanılıyor. Onlar ipotek ettiriliyor. Aslında bir şey kalmamış. Elinizde borç var, ipotekli mallar var. Dolayısıyla bu bir varlık fonu değil, yokluk fonu. Ama gerçekten zengin, müreffeh ülkelerin fazladan bütün işini, hizmetini gördükten sonra artan parası var. Norveç gibi, Çin gibi, Kuveyt gibi bunların varlık fonu gibi bizim de bütün hizmetimizi, vatandaşımızı refah içinde yaşatıp her türlü hizmeti gördükten sonra da paramızın artması inşallah borç yerine fazladan paramızın kasamızda olması bizim en önemli hayallerimizden. Yani, Efendim, şimdi tabii ki ekonomi de önemli. Yani marketlerde, laf, yine laflarda fiyatlar e, dünle bugün hep değişiyor. E, ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz şu an ülkemizde? Tabii ekonomik Durum maalesef biraz evvel konuşmamızda da standımızı ziyaretimizde de ifade ettik. 3 tane temel gerçek var. Bir tanesi aç kalmak. Neden bunu söylüyorum? Asgari ücret açlık sınırının altında. Emekli maaşı açlık sınırının neredeyse yarısı kadar en düşük emekli maaşı 5500 lira. E, dolayısıyla bu hesapla baktığınızda Türkiye'de halkın %40'ı matematiksel olarak aç yani sosyal yardım var, sadaka var, zekat var. Aç kalmıyor ama hayatta kalıyor ama aslında kendi gelir düzeyi matematiksel olarak baktığınızda açlık sınırının altında. 30 bin lira olmuş yoksulluk sınırı. Türkiye'de bu hesaba göre halkın yüzde 85'i yoksul. 2021 yılında 11 milyon bin insana gıda yardımı yapılmış Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği rakam. E bunun yanında borca esir olmuşuz. Vatandaşın banka borcu AK Parti iktidara geldiğinde 6.6 milyar liraydı. Bugün 1.5 trilyon lira olmuş. Yani 230 misli artmış. Özel sektörün borcu 88 milyar liraydı toplam borcu. Bugün 8.8 trilyon olmuş. 100 misli artmış. Çiftçinin borcu 2.5 milyar liraydı. Bugün 200 milyar liranın üzerine çıkmış. 80 misli artmış. Devletin borcu 256 milyar liraydı. Bugün 4.5 trilyon lira olmuş. Neredeyse 20 misli artmış. Türkiye'nin toplam dış borcu da 132 milyar dolardı, 445 milyar dolara gelmiş. Aç kalmak, borca esir olmak ve işsiz kalmak. İşsiz kalmayı da işte görüyoruz, 1,5 milyona yakın üniversite diplomalı işsiz. 10 milyondan fazla toplamda işsiz, Yunanistan nüfusundan fazla. Bu kadar Doğu'da, Güneydoğu'da hele gittiğimiz yerlerde görüyoruz. 2 gençten bir tanesi işsiz, 3 gençten iki tanesi işsiz, hele o bölgelerde. Trakya gibi de değil, Marmara gibi de değil. Çok daha ağır bir işsizlik tablosu var. Bunu zaten biz hep söylüyoruz. Diyoruz kimliliği görüşle yönetilmezsek aç kalırız, borca esir oluruz ve işsiz kalırız. Neden böyle? E çünkü imkanlar, kaynaklar millete verilmiyor. Dar gelirli milyonlara verilmiyor. Nereye veriliyor? Faize, israfa, imtiyazı o liglere veriliyor. Bu sistemin değişmesi lazım. Bu imkanların bu canavarlara gitmesi yerine buralardan kurtarılıp da Emekliye, küçük esnafa, kobiye, memura, çiftçiye aktarılması lazım. Onların alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması lazım. Ve aynı zamanda da yine bu imkanlarla, bu canavarlardan kurtarılan bu paralarla da üretime yönelik, istihdama yönelik yatırım yapılması lazım ki işsizlik ortadan kalksın. Bizim bir diğer kitabımız da 81 ilimize Yüzlerce Refah Projesi kitabı. Bunlar üretime yönelik, istihdama yönelik projeler. Yani fakirliğin, yoksulluğun ortadan kaldırılması, işsizliğin ortadan kaldırılması. Bunun için kaynak lazım. O kaynak nereden bulunacak? O da faizden, israftan, imtiyazlı holdinglerden kurtarılacak. Ve yine yeniden Refah Parti'nin ortaya koyduğu o milli kaynak paketleri hayata geçirilerek bulunacak. Evet efendim, güzel bir program oldu aslında. Birazdan nasıl size zamanınız Evet, Kısım bizim salon, salon programı da geliyor. Çünkü programı geliyor. Efendim son değerlendirmelerinizle sonuç görüşleriniz var. Çünkü birazdan... Ya Çerkes Köy Kültür Merkezi'nde vatandaşlarımızla buluşacak akşamda Evet, son değerlendirmenin son Çerkes Köy Kültür nasıl demek istersiniz? Tabii. bugün Çerkezköy halkının bize göstermiş olduğu sıcak ilgiden dolayı kendilerine çok teşekkürler ediyoruz. Kapaklı'da da aynı ilgiyle karşılandık. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrarını cenab-ı Allah nasip etsin. Tekrardan buluşmayı, kucaklaşmayı nasip etsin. Bu vesileyle bütün izleyicilerimize tekrar teşekkür ediyorum, selamlarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Ve yine bütün 85 milyon milletimize de yaşadığımız, bir ay önce yaşadığımız felaketten dolayı başsağlığı diliyorum ve geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha göstermesin inşallah.